Merhaba arkadaşlar, ben Şeyda Şen. Bugünkü eğitim videomuzun konusu spektrofotometre kullanma. İsterseniz spektrofotometre cihazını yakından tanıyalım. Metre cihazımız bu şekilde bir LCD ekran arayüzüne sahip. Burada 1 milimlik küvetimiz var. Burada istersek 10 milimlik küvete okuma yapabiliyoruz. Çalışma prensibi. Küvetin girişinde monokromatik bir ışık kaynağı e, var ve küvetin kırılma indisinden içindeki çözeltinin absorpladığı ışık miktarını buluyor. E, bir diğer e, sü sürekli atık sulaböyotarlarında kullanılan spektrofotometre ise bu. Aynı sistemde çalışıyor fakat küvet boyutu biraz daha farklı. Yine istersek buradan da e, bu cihaza uyumlu diğer küvetle ölçüm yapabiliyoruz. Cihaz ölçümünü isterseniz bir de çizerek anlatalım. Hazneyi koyduğumuz küvetin boyutu 1 cm. Monokromatik dalga boyu gönderdik. Kırılma indisinden bize absorbans. verdi. İçerisinde absorbans eşittir. Epsilon C, L formülünde bizim merak ettiğimiz konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin konsantrasyonunu veriyor. Epsilon burada sabit bir sayı. Absorbans ölçüm dediğimiz değer konsantrasyon C ile ifade ediyor. L ise kuvet boyutu. Absorbanstan konsantrasyonun nasıl geçtiğinin grafiğini inceleyelim. Ee, bir seri ölçüm yapılmış şekilde hazırlanmış bir grafik bu Absorbanslar kırılma indisinden ölçülmeni biliyor. Dolayısıyla absorbans konsantrasyon grafiğinden Biz ölçülen absorbans değerinde atıyorum şurada bir 400 absorbans ölçüsek konsantrasyonun neye denk geldiğini bulabiliyoruz.